Evet, burada dört tane eşitlik verilmiş ve her birinde boşluklar var. Şimdi bu boşlukları doğru rakamlarla dolduracağız. Hadi başlayalım. Bu eşitliğin sol tarafında 1 artı 4 var. Yani 1 artı 4 eşittir. Yani 1 artı 4 hangi rakamla aynıdır? Evet, 1 artı 4, 5'tir. 4'e bir daha eklersek 5 eder. Bunu bitirdik. 1 artı 4 eşittir 5. Şimdi diğerine geçelim. Burada ise, 4 artı herhangi bir rakam eşittir 5 yazıyor. 4'e ne eklersek 5 eder? Az önce 1 artı 4 ya da 4 artı 1'in 5 olduğunu öğrenmiştik. Yani 4 artı 1 eşittir 5. Eşittir aynı anlamına geliyor. Yani sağ taraftaki ile sol taraftaki aynı demek. Diğeri ise boşluk artı 2 eşittir 5. Yani hangi rakamla 2'yi toplarsak 5 eder? 3 mü? Evet, yani 3 artı 2 eşittir 5. Ya da 5 eşittir 3 artı 2. Devam ediyoruz. Buradaysa 3 artı boşluk eşittir 5 demiş. Az önce 3 artı 2 eşittir 5 sonucunu bulmuştuk zaten. Bu da aynı onun gibi. 3 artı 2 eşittir 5. Cevaplarımızı kontrol ettik. Şimdi ise çıkarma işlemlerine geçiyoruz. 9 eksi 3 ile hangi rakam aynıdır? Yani elimdeki 9 tane nesneden 3 tanesini atarsam geriye kaç kalır? Geriye 6 tane kalır değil mi? Yani 9 eksi 3 eşittir 6. 10 eksi kaç 6'ya eşittir? Yani 10'dan kaçı çıkarırsam elimde 6 kalır? 10'dan 4'ü çıkarırsam 6 kalır. Peki hangi rakamdan 1 çıkarırsam 6 eder? Evet! 7 eksi 1 eşittir, 6 eder. 8'den kaçı çıkarırsam 6 eder peki? 6 kalması için 8'den kaç çıkarmam gerekir? Eğer 1 çıkarırsam elimde 7 kalır. Eğer 2 çıkarırsam da 6 kalır. Yani 8 eksi 2 eşittir, 6 eder.